Herat Bey, ne yapıyorsun? Abi bakın, bu köyün haline bakın. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, hiçbir köy susuz kalmaz. Hiçbir köy yolsuz kalmaz. Bakın, bakın bakın. Ne yolumuz var? Yolda yok. Bakın. 3 aydır biz bu çileyi çekiyoruz. 3 ay. Tam 3 aydır. Bakın. 3 aydır biz bu çileyi çekiyoruz. Herkesin de haberi var. Kaymakamın da haberi var. Muhtarın da haberi var. Herkesin haberi var. Bak. Bize köprü yanmışlar. Bakın Allah'ın zavilesine bakın. Bakın dereye bakın. Bakın. Ta burada her gün 500 kilo süt köylere bu tarafa taşıyoruz. Bakın. Bize bize köprü yanmışlar. 2 metre geniş. Bakın. 2 metre geniş. 13 10, 10 de uzun. Tank planı. Kanallarını seversin. Bak bak bak bak. Bak köylüler bak. Bakın. Bakın. Herkesin de haberi var. Bakın Her yer çamur Millete bakın Bizde bize iki tane buz getirin Bak bir tane zaten vardı burada bize Bir tane daha getirin Yolu kapatın d Derdiler kurtulanda da buz yok Bakın Allah'ını seversin Bakın bak Adam da kepçesini götürmüyor Zaten hazır olsa burayı hale verecekler Bakın Bak Köprü nerede Sadece işini bitirmiş parasını almış Yani Keşke köprü olmasaydı Bakın 3 aydır bu köylüler Bu çileyi çekiyor Bakın Allah'ın sebebi bakın Bak bak bak, bak. Hala hani bu çocuğun haline bak Bakın. En az her gün 400 metre 500 metre bu çamurda Bu çamur süt Köyde taburaya kadar getiriyor Çünkü köprü yok Bakın Mehmet Mehmet bak konuş Mehmet Konuş konuş <gülüyor> Gel abi Kuy de konuşun Bak bu adam da kepçesini götürmüyor. Zaten diyor nasıl olsa haline verecekler. Bakın bu adamın haline bak <gülüyor> Bakın ya. Bak bak bak baba. Her gün böyle ha her gün böyle. Valinin haberi var, kaymakamın haberi var, muhtarın haberi var. Bak. Hani Hırsızca konuş, konuş. Abi bu, abi bu çekelim. Bu da araba götürmüyor. Zaten nasıl olsa hale verecekler. Bakın. Bakın, bak, bak, bak, bak, bak, bak. Her gün bu köylerin Her gün bu köylerin hali böyle.